Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen şu elime tutmuş olduğum İstanbul karta HES kodunu nasıl yükleyebileceğimizi, nasıl eşleştirebileceğimizi anlatacağız. Peki neden bu işlemi yapıyoruz? Belki aklınıza bu soru gelebilir. Biliyorsunuz pandemi süreciyle beraber ee, ...insanların hastalıkla olan ilişkilerini takip edebilmek için HES kodu isimli bir uygulamaya başlamıştı. Bunu bazen kamu binalarına girerken kullanıyoruz, yolculuk yaparken kullanıyoruz. Şimdi benzer bir durum yakın bir zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan bir genelge ile... ...toplu taşımada da artık takip edilmeye başlandı. Yani HES kodumuzla kartlarınızı eşleştirdiğiniz zaman toplu taşımada nereye gittiğinizi vesaireyi görülü görülebilecek ve takibi de yapılabilecek. Bu işlemi yapmak için öncelikle bir HES kodumuzun olması gerekiyor tabi haliyle ve bir İstanbul kartınızın olması gerekiyor. İstanbul kartımızın en yani ön yüzünde böyle bir büyük bir numara var. Böyle uzun bir numara var. Bayağı da kaç hane bakalım. E, 4 evet 16 haneli bir numaramız var. Bu numarayla HES kodumuzu eşleştireceğiz. HES kodumuzun olduğunu varsayıyorum. Yoksa da e-Denit i̇şte e uygulamasından veya SMS gibi yöntemlerle HES kodunuzu da alabilirsiniz. HES kodunuzu aldıktan sonra İstanbul kartınızında olduğunu varsayıyorum. Bir internet sayfasına gitmeniz gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir sayfası bu. O adreste hemen ekranda veriyorum şu anda. Kişiselleştirme. İstanbul, Kart. İstanbul adresine gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi ekranda gördüğünüz adrese girdiğimiz zaman karşımıza bir form çıkıyor bu formda bazı bilgiler doldurmamız gerekiyor hemen dolduralım sizinle beraber işte Özgür Çetin mail adresi telefon numarası gibi bilgileri vermemiz gerekiyor TC numaramızı girmemiz gerekiyor TC numaramızda girdik doğum tarihimizi istiyor bizden sistem doğum tarihimizde giriyoruz Evet, doğum tarihimizi girdik. Şimdi kart numaramızı soruyor. Az önce söylemiştim, bu her İstanbul kartının önünde bir numara yazıyor. Ama isterseniz arkasında da numara varmış. Şimdi onu da göstereyim size. Burada İstanbul kart bilgisine girdiğimizde, isterseniz diyor, ön kısımda alan 16 haneli, istiyorsanız da arka kısımda alan 14 haneli bilgileri girebilirsiniz diyor. Şöyle çevirdiğimiz zaman, arka kısmında da 14 haneli olan numarayı da burada da görüyoruz. Burada da var bu arada, yani bu kartta da var. Hem önünde var hem arkasında var. Hangisini istiyorsanız onu girmeniz yeterli arkadaşlar. Girelim şimdi. Ben giriyorum şu anda. Kart numaramızı da girdik. Şimdi HES kodumuzu giriyoruz. Kullanım koşullarını kabul ettik, onayladık. Açık rıza ve ticaret ve izinde kabul edelim diyelim. Ve kaydet diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane SMS gelecek bize. Bakalım geldi mi? Evet SMS geldi. Belbirinden gelmiş bize. Dijital kişiselleştirme işlemini tamamlamak için SMS kodunuz şudur diye gösteriyor ekranda. Onu giriyoruz şu anda. 2 dakikamız varmış. Kodumuzu girdik ve işlem tamamlanıyor ve sayfa tekrar sıfırlanmış durumda. İşte bu kadar aslında. Kolay bir işlem arkadaşlar. Çok bir zorluğu da yok. Bir form dolduruyorsunuz. Size bir SMS geliyor. SMSten bir şifre yolluyorlar ve bu şifreyi girdiğiniz andan itibaren... Hatta bir tane daha SMS geldi galiba. Evet, Belbim diyor ki kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak için verdiğiniz ticari ekonomik izni gönderim onayınız kayda alınmıştır falan filan cırpçört. Yani SMS gelecek herhalde Belbim'den. Bakalım neler gelecek onda. da ilerimden de görürüz. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar işlem çok zor değil. Çok karmaşık değil. Ama bunu yapmanız gerekiyor. Eğer 15 Ocak 2021 tarihine kadar yapmazsanız kartınız geçersiz hale gelecek arkadaşlar. Onu söyleyelim. O yüzden bu işlemi bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani İstanbul kartınızla HES kodunuzun eşleştirilmesi gerekiyor. Eğer İstanbul'da toplu taşımayı kullanmak istiyorsanız arkadaşlar, kullanmayacaksanız sorun yok ama kullanacaksanız bu işlemi mutlaka ve mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri, bu videomuzda sizlere İstanbul katila HES kodunun nasıl eşleştirilebileceğini anlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili aklınıza takılan ya da şunun nasıl yapılıyor, bunun nasıl yapılıyor gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sormayı unutmayın arkadaşlar.